Bu videoda 30-60-90 üçgenlerine devam edeceğiz. Az önce öğrendiklerimizi, daha doğrusu öğrendiğinizi umduklarımı en azından az önce anlattığım şeyleri tekrar bir gözden geçirelim. Diyelim ki elimizde bir 30-60-90 üçgeni var. Unutmayın bu yazacağım kural sadece 30-60-90 üçgenleri için geçerli. Eğer hipotenüs uzunluğunu h olarak alırsak, 30 derecenin karşısındaki kenar, yani en kısa kenarın h bölü 2 veya hipotenüsün 1 bölü 2 katı olacağını öğrenmiştik. Ayrıca uzun kenar, yani 60 derecenin karşısındaki kenarda h'ın, h'nin, hipotenüsün, kökü 3 bölü 2 katına eşit. Şimdi bu kuralı uygulayabileceğimiz bir problem çözelim. Diyelim ki elimizde bu üçgen var. Bu bir dik üçgen ve diyelim ki burası da 30 derece. Geri kalanını rahatlıkla bulabiliriz. Eğer burası 30 ise, burası 90 ise, burası da 60 derecedir değil mi? Ve diyelim ki hipotenüsün uzunluğu da 12 birim. Buradaki kenar nedir peki? 60 derecenin karşısındaki kenar mı, yoksa 30 derecenin karşısındaki kenar mı? 30 derecelik açının kollarını oluşturan ışınların üçgenle kesiştiği ve bittiği yer burası değil mi? Bu üçgeni bilerek biraz daha farklı çizdim. 30 derecelik açının kolları bu kenarda bitiyor ve aynı zamanda en kısa kenar. Zaten daha önce 30 derecelik açının karşısındaki kenarın hipotenüsün yarısı olduğunu öğrenmiştik. Eğer hipotenüs 12 ise 30 dereceye karşılık gelen kenarda 6 olacaktır. Bu kenarsa o zaman yani 60 derecenin karşısındaki kenarda hipotenüsün kök 3 bölü 2 katına eşit. Yani 12 çarpı kök 3 bölü 2. Ya da sadeleştirdiğimiz zaman 6 kök 3 de diyebiliriz. İlginç olan bir başka konuysa, hipotenüs olmayan uzun kenarın, yani 60 derecenin karşısındaki kenarın kısa kenardan kök 3 kat daha uzun olması. Neyse, şimdi kafanızı çok karıştırmayayım, başka bir örneğe geçelim. Bir dik üçgen çizeyim. Diyelim ki bu 30 derece olsun ve bu kenar da 5 olsun. Bu kenarın uzunluğu nedir? Yani x nedir? Önce elimizdekilere bir bakalım. 5 birim uzunluğundaki kenar hangi kenar? Eğer bu 30 derece ise bunun da 60 derece olacağını biliyoruz. 5 birim 60 derecenin karşısındaki kenar ve x de hipotenüs. x 90 derecenin karşısında olduğu için aynı zamanda dik üçgenin en uzun kenarı oluyor. Ve formülden de biliyoruz ki 5 eşittir kök 3 bölü 2 çarpı hipotenüs. Bu örnekte de hipotenüs x'e eşit. Şimdi bu denklemdeki x'i bulabiliriz. Her iki tarafta x'in katsayısının çarpma işlemine göre tersiyle çarpabiliriz. Yani burayı 2 bölü kök 3'le ve diğer tarafı da 2 bölü kök 3'le çarparsak ne olacak? Denklemin bu tarafı için 10 bölü kök 3 elde ettik. Tabii bu taraftaki ikiler birbirini götürdüler. Bu kök 3'te diğer kökü götürdü ve geriye sadece x kaldı. Ama x'e karşılık gelen kesirde payda kök 3 ve maalesef paydanın irrasyonel sayı olması pek iyi değil. Bu durum başka bir videoda tartışırız. Biz en iyisi paydayı rasyonelleştirelim. Diyoruz ki x eşittir 10 bölü kök 3. Öyleyse bu paydayı rasyonelleştirmek için pay ve paydayı kök 3 ile genişletelim. Bir kesirde pay ve paydayı aynı değerle genişlettiğimiz sürece kesrin değerini değiştirmemiş olacağız. Öyleyse bunun sonucu 10 kök 3 bölü kök 3 çarpı kök 3 olacak. Kök 3 çarpı kök 3 zaten 3'e eşit. O zaman elimizdeki x değeri 10 kök 3 bölü 3'e eşit oldu. Bu da hipotenüsün değeri oldu. Evet, biraz aklınız karışmış olabilir. Ayrıca eğer 10 kök 3 bölü 3 hipotenüsse, 30 dereceye karşılık gelen kenarın bunun yarısı olduğunu bildiğimizden dolayı 30 dereceye karşılık gelen kenar 5 kök 3 bölü 3 olacak, değil mi? Şimdi konuyu daha fazla dağıtmayalım. 30-60-90 üçgenlerinin mantığını artık biraz daha kavradığınızı düşünüyorum. Hatta bence daha ileri seviye Pisagor teoremi sorularını denemeye hazırsınız. Bol şans.